Merhabalar efendim, COVID-19 geçirenlerde miyokardit yani kalp kası hitabı ile ilgili çok taze bir çalışma yayınlandı. Özellikle COVID-19 geçirilmiş olanlara geçmiş olsun diyorum ve dikkatli olmaları konusunda küçük bir öğütüm var ama endişelenmesinler. Kalp kası miyokard. Kalp kası itabine ise miyokardit adı veriyoruz. Normal kalbimiz böyle. Miyokardit olan kalpte ise kalp kası şişiyor ve fonksiyonlarında bir azalma meydana geliyor. Covid-19 geçirenlerde genellikle haftalar içerisinde ortaya çıkan bir takım şikayetler söz konusu bu miyokarditin belirtisi olarak. Bu kişilerde göğüs ağrısı, yorgunluk ve genel enfeksiyon belirtileri, ateş, baş ağrısı, kas ağrıları görülebiliyor. Buna ek olarak da ...eklem ağrısı ve gene eklemlerde şişlik görülmesi mümkün. Ve bacaklarda da şişlik meydana geliyor. Nefes darlığı, hızlı nefes alıp verme ve kalp hızında artış söz konusu. Bu aslında bir genel kalp yetmezliği tablosu olarak söz konusu olabiliyor. Ama herkes de, yani bütün COVID-19 geçirenlerde böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Bu çalışmada bununla ilgili özellikle gençlerde, yani 35 yaş altı olanlarda bir hedef grup belirlenmiş... Ve 1597 üniversiteli sporcu da yapıldığı zaman 37 kişi de miyokardit saptanmış. Yani %2.3 oranında. Yalnız bu miyokardit tanısı kardiyak magnetik rezonans yani MR çekildiği zaman saptanmış. Özellikle geç dönemde. Bu geç dönemle ilgili. Birkaç hafta olarak adlandırılıyor ama genellikle bunlar 2-3 ay içerisinde ortaya çıkıyor ve dediğim gibi MR ile ancak teşhis konulabiliyor. Yani kardiyak MR çekilmeden myokardit olduğu kan tetkiklerinden çok sık bir şekilde teşhis koyulabiliyor. bu Dolayısıyla bu konuya dikkat etmek lazım. Yani MR olmadan myokardit tanısı biraz zor gibi görülüyor. Bir de... Bu konuyla bağlayacağımız bir de Biontech mRNA aşısı var. Ülkemizde de yapılıyor. Ve İsrail'de 5 milyonun üzerinde insan aşılandı biliyorsunuz başarılı bir şekilde. Burada 62 kişi de miyokardit görülmüş. Miyokardit görülenlerin içerisinden maalesef 2 kişi de hayatını kaybetmiş. Bu gayri resmi bir rapor. 5 milyonluk bir ülkede. Basına sızan, yani İsrail'deki basına sızan haberlerde ortaya çıkan bir tablo. Bunun niye olduğu konusunda herhangi bir bilgi söz konusu değil. Şu ana kadar dünyada 260 milyon kişi Biontech aşısı olmuş. Gördüğünüz gibi miyokardit görülme oranları çok çok düşük düzeyde ki normalde COVID geçiren bir kişi de aktif dönemde hastalık oluyor mu miyokardit? Evet oluyor. Hatta kalp zarı iltihabı da oluyor. Perikardit oluyor. E, bir de hastalık sonrasında yani iyileştikten sonra da miyokardit olabiliyor. E, bir de ne dedik? İsrail'de bildiğimiz bir şey var. O nedir? mRNA aşısı yani biyontik aşısı olduktan sonra da miyokardit görülebiliyor. Evet. Ne çıkartabiliriz bu sonuçtan? Bir kere birincisi bir kişisel farklılık ve aynı zamanda bu hastalığın hedef aldığı dokulardaki kişiden kişiye değişen bir takım hedefler söz konusu. Bu tek başına pek bir şey ifade etmiyor ama Amerika'da şu anda gençlerden yani aşı olan gençlerden veri toplanıyor. Bu veri toplanıp ondan sonra bununla ilgili bir açıklama yapılabilecek ama oranların çok çok düşük olduğunu söyleyebilirim. Bu konuda yanlış bilgilenmemiz için... Bunu size getirdim efendim. Efendim hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalınız.